Kainat soframıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün 30 TL'ye 6 kişilik yemek yapacağız. Kaç dakikada? 10, 10 dakika. dakikada. Vur. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir konseptle karşı karşıyayız. Erkekler yemek yapamaz dediler, biz de İbrahim Siviş'i çağırdık. Bugün bize çok güzel bir yemek yapacak. Hem uygun hem de çok güzel olacak. Ne yapacağız İbrahim? Hem de çok pratik bir yemek yapacağız. Tavuk köte yapacağız. Ama diğer tavuk sokaklarından farklı sıvı yağ kullanmadan kuyruk yağı ile yapacağız. Birazdan da atalım için içine dedim. Evet burada yere. tavuk göğsümüz var ve sarma var arkadaşlar. Bu 1 bir kilodan biraz fazla. Domatesimiz var biz yeteri kadar kullanacağız. Soğan var, biber var, maydanoz var salata için. Bir de çeşitlerimiz var arkadaşlar. O halde başlıyor hemen? Başlayalım ama isterseniz. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Kuyruk yağını tavamıza ekliyoruz. Tavayı biraz ısıtırsanız daha iyi olur. Kuyruk yağı eriyecek çünkü. Kıvırlık yağımız iyice eridikten sonra, iyice bir sıvı hale geldikten sonra tavuğunu atacağız. Biz isterseniz tavuğunu doğramaya başlayalım. Sarmayla ne yapıyoruz? Sarma biraz daha but kısmından olduğu için yağlı olur. Hani daha lezzet açısından bizim için önemli. Siz evde göğüse de yapabilirsiniz. sarmaya da yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bizim hanım görse de ağlar da. <gülüyor> Der, oh. Yavrum, yavrum, ne oldu sana? <gülüyor> sen? Senin hallere düştünüz. Bittik bundan sonra. Yemek iste, yemek yapacağız. Annemize yemek yapacağız. Evet, tavukları doğradık. Tabağımıza alıyoruz. Şunu bir yıkamaya verelim. İçeriden ö diğer tahtaya verelim. Evet, bir yağa bir bakalım. Yağ ne durumda? Yağın bir 1 dakika daha böyle kalması lazım. Hafim iyice rengini verdikten sonra biz direkt bunu içine atacağız. Evet kuyruk yağımız bu şekilde tam istediğimiz hale geldi. Bak böyle güzel güzel köpürecek öyle açacak ya falan filan onlar hikaye hiç gerek yok. Şimdi tavuğunu ekliyoruz. Hocam güzelce tavuğunu ekleyelim. Evet, evet bu şimdi tavu o yağda güzelce bir Tavuk pişirdikten sonra biz de bu sırada tabi domateslerimizi falan doğrayalım. Evet soğanlarımıza başlayalım. Şöyle bir tane soğan doğradım. Bir kilo iki tane üç tane. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, beni ameliyat olarak kullandı ama bu oyunu çözdüm. <gülüyor> Yakaladım yani onu. Şimdi çok güzel yemekler yapıyoruz. Ama neyi kullanarak yapıyoruz? Tabii ki kainat sofrasını kullanarak yapıyoruz. Ve şunu biliyoruz ki, bu kainat sofrası bu işlerin hakimi olabilecek potansiyelde değil değil mi İbrahim Hocam? Aynen hocam. Yani bunları ne bilsin, ne tanısın, nerede görsün, nasıl tasarlasın, nasıl rengini, kokusunu versin. Ne yaptığını bilmez, şuursuz kainatı açıklamaya çalışmak insanın herhalde en basit hale indirgiyor, olur. İnsanı basitle indirgi Bakmadan doğrayabiliyor musun? Hocam bunlar şov yapmıyor. Peki baharatı elinle şöyle atabiliyor musun? Şov yapmıyoruz lütfen. <gülüyor> ya nasıl yapıyoruz? Oğlum? <gülüyor> alıyorum, bak çok yapıyor. <gülüyor> Biberler de çok acil evet. Kaç tane doğradık? Hocam 1-5-6 tane doğradık. Tamam. Onun için ekstra mantar da doğrayabilir. Ah. Yani onun elinde artık ne yapar? Mantarım ben çok severim ama mantarı. Valla bakayım mı şeyimize? Hocam arada gıcık pembeler var. Aa, o idi. Gıcık kuyrukluğanın. Hocam kokuyu alabiliyor musun? Çok güzel. Spanalı mükemmel ya. Kuyruk ya. Yağı... Şimdi ağır olur mu peki kuyruk yağıyla? Damak zevki de bizim Antep'te kesinlikle ağır olmaz. Ee, ama kuyruk verdiği lezzeti hiç bir şey vermez. Vermez abi. Tabii. Bu da onun Tamamen gibi lezzeti olacak? kuyruk yağı. bak. Aslında işin özünde biz lezzet alabilelim diye bütün işler bizim için ayarlanmış yani. Bu çok belli. Değil mi? Yani domates ayrı tasarlanmış. Biberi ayrı hazırlanmış. Yani birinin elinden çıktığı izlenimi vermiyor mu sizin de aklınıza? Bana çok büyük bir çağrışım yapıyor yani. Ya Bir de öyle mesela hani... Tamam biz lezzeti ver falan filan diyoruz da... Hani lezzet aldığımız mesela oradan bir et parçası değil. Çok güzel. Ya mesela... Acı yiyorsun, acı tadını alıyorsun. Ekşi yiyorsun, ekşi. Tatlı yiyorsun, tatlı. Yani kulak da bir et parçası. Ama, Ama hadi yap bir anlamıyor yok. Bir telefona bir demire bunu yerleştirmek için yüzlerce insan çalışıyor. Evet. Ama bir et parçasına bu sistemi koyup yerleştirmek, oraya kodlamak herhalde bir insan işi değil. İnsan üzeri bir kudret ilim gerekiyor. Bunu da acaba kim yapıyor? Kainatta gözümüzün gördüğü sen ben neysek? Oo sen ve ben daha yapamıyorsak bir yapan olmak zorunda diyoruz. E, Dengi nasıl olmalı? Bakayım hemen. Hocam beyazlamışlar. hocam. Evet Hocam. Au! Oh. Evet, güzel bir karıştıralım hocam. İbrahim Usta bakar mısınız? Hocam bu şimdi kendi halinde bir 3-4 dakika böyle kalacak. Tamam. Ben bir bakayım buna. Aslında yeni programın içeriği. Biz bunu daha çok erkekler için çekiyoruz. Zannediyoruz ki hanımlar için yapıyoruz. Ama erkek kardeşlerimiz evde eşlerine yardım etsin, hanımların yükünü hafifletsin. Mesela ben yemek yapmayı çok bilmiyorum. Buraya geldim şimdi İbrahim Mustafa bana öğretecek. Ben de ileride eşime böyle güzel sofralar hazırlayacağım. Ucuz yolu. Nasıl? Ucuz yollu. <gülüyor> Ucuz yolu böyle pratik sofralar yapacağım. Ne olacak? Biz sünneti de yerine getirmiş olacağız. Ya işte mesela ben evde yapıyorum yemek. Ee, şimdi şöyle bir şey oluyor. Sonra eşim de alışıyor. Diyor ki hani her zaman yap. Ha. o kadar değil. <gülüyor> Hani şey şimdiden diyeceksin, şimdiden hanım, ya, ben senin o parmaklarının değdiği o güzel yemeklerden de tatmak isterim diyeceksin. yolu. sürekli onu söylüyorum. Abi. İzleyecektir kendisine söylüyoruz zaten sürekli. <gülüyor> Altı <Aferin. gülüyor> Arkadaşlar hanımcılık kazanacak. Evet. <gülüyor> Ama gerçekten böyle hanımına yardım etmeyi kılıbıklık diyorlar. O kılıbık diyenlerin hepsine söyleyin. Allah Rasulü de bunu yapıyordu. Kılıbıklık değil, sünnet. Ne durumdayız? Hocam soğanın iyice böyle kendini bırakması lazım. Ondan sonra zaten domatesden sonra çok bir işlemi kalmıyor. Ama baharatını vereceğiz birazdan. Bir soğan biraz şöyle bırakma kendini. Çok fazla baharatımız var. Şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Lokantaya gittiniz, yemeği yediniz. Böyle güzel sofralar kuruldu. Mukabilinde bir ücret bunu yapan sizden alıyor. Değil mi? Evet, evet. Ben de diyorum ki bu ücreti bizim vermemiz geçen. Bu ücreti mutlaka hak ettiği için biz onlara veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi bizden ne istiyor? o çok önemli. Yani bu kadar hazırlık için ustalar çalışıyor. Bak İbrahim ustam çalışıyor. Ona bir bir şeyler ayarlanması, değil mi? Ustam teşekkür ederim hiç olması denmesi lazım. E şimdi düşünsenize şunu toprak kazanından çıkarmış, önümüze koymuş. Hepsini aynı toprak kazanından farklı farklı renk ve kokularda tam da damak zevkimize göre önümüze koymuş baharatına kadar. E şimdi acaba ona onu bize sunan bir postacıya teşekkür ederken onun esas sahibine bir teşekkürü çok görürsek bu da nankörlüğün herhalde en büyüğü olur değil mi hocam? Aynen öyle. Vallahi biz o anköllerden etmesin tamam. Eee şimdi ben küçük bir salat yapacağım öyle. Hani kendimiz arada yiyelim derim. Öyle arada bir şey yapalım. Güzel. Hocam baharat kısmını ben yapabilir miyim? Yapabilirsin hocam. Birazdan döküşeceğiz ama değil mi? Kırmızı soğanları kullan Ağzı tutamıyor mu? Hocam valla şu an tutamıyor. Değil mi? Hocam onu sen şöyle tut. Evet. Gördüğünüz gibi bir maydanoz, bir domates, bir tane soğan. Şöyle efsane bir şey ortaya çıkıyor. Evet şu elimizin altını güzel bir kaldıralım. Biz çabuk çabuk sonra bir yorum yapmaktan da yok. Orada şu arada da yorum, şu vardı da. Biraz temiz oldu. Ee, arkadaş biraz pembeleşecek. Soğanlar inatçı biraz biliyor musun? Kendini bırakacak. Çok geçiyor. işte burada araya böyle ufak tatlı tatlı tefekkürler girerse yemek ne olur biliyor musun? Beka olur diyor Bediüzzaman. Mesela bir elma yedin ama elhamdülillah dedin. Ne oldu? Elma bitti ama elhamdülillah o işi beka alemine taşıyor. Orada da ahirette elhamdülillah yiyorsun. Şöyle baktığın zaman, ya, ''Ya Rabbi, bunları benim için o basit topraktan, o ne yaptığını bilmeyen şuursuz tabiatın, kainatın elinden nasıl vermişsin?'' Sana teşekkür ederim desen, bunu Rabbi sana bunu ebediyete kadar verir yani. Zor olmaz. Düşün, aynı. Ne zor olmuş ki bu zor olsun? Değil mi? Çok tatlı olur ya. Acıktınız mı? Ha? Şimdi arkadaşlar, arkadaki reji ekibimiz, kameraman ekibimiz de bugün Allah kabul etsin, niyetliler İlk ilk onlar tadına bakacak zaten. Biz yemeyeceğiz, İbrahim ilk biz yemeyeceğiz. İzleyemeyelim hocam. Göreyim, bak, bakın soğanlar iyice artık kayboldu. Soğana, domatesini attık. Şu elimle karıştırasın ya. Al sen devam edelim. Şöyle. Hocam. Devam edelim. Tamam. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ee, ben 4 yıldır yapıyorum hocam. 4 yıl önce üniversiteyi bitirdik. Sonra böyle kardeşimle, kardeşlerimle hatta. Dedik ki böyle böyle bir İşe girelim ama ben seviyordum Allah var şimdi yemek yapmayı da Öğrenci ama evinde böyle işleri yemekleri sen mi yapıyorsun? Ya, e, herkesin bulaşık sırası olurdu Temizlik sırası, işte yemek sırası Biz 4 kişi falan kalıyorduk 5 kişi İşte hani bana sıra geldiği zaman ben şey yapardım Hani bana ne bulaşık bırakın Ne bir şey hmm. Ne de temizlik ya da çamaşır falan hiçbir şeye karışmıyordum Hani onları sadece ben yemeklerini yapıyordum Ha bu arada da yemek yapmayı yani. her gün deniyordum mesela, havuçlu pilavmış, mezelye yemiş. Önümde zaten kobaylar var. Hani şey de yok, itiraz yapmıyor. Antep, tek Antep'li benim. Aynen. Biri Giresunlu, biri Samsunlu. Adamlar hani yemek çok şey yok, ben de dayıyordum varsa Hani deniyordum bir de. Güzellerim de deniyor. Ulan pilavla havuç gider mi? <gülüyor> Diyorum nasıl oluyor acaba havuçlu pilav falan. Güzel oluyor ama değil mi? Hocam, değişiyor Havucun en şey pilav turuncu oluyor ama. Böyle güzel değişik bir... Farelerden de güzel tepki alınca... <gülüyor> ...kobaylardan... Zaten ne versen yiyorlar. Adamlar hani sıkıntı yok. Ama güzel. Adamlar, adam çocukların üzerinde deneye deneye yemek yapmayı öğrenmiş. Bizim üstümüze denemiyorsun değil mi ilk defa yapmıyorsun? Yok bunu ilk defa Bu, Bu. dükkanda yapıp sattığım gibi. Güzel. Hani böyle biraz daha pişirebilirsiniz de. Hani çok da gerek olacağını sanmıyorum. Biz ekmek banacağımız için. Of. Şöyle gösterelim. Ekmeksiz doymayanlardanız biz. Evet arkadaşlar, bugün çok tatlı bir yemeğimizin, uygun yolu yemeğimizin sonuna geldik. 30 liraya efsane bir kuyruk yağlı tavuk sötü yaptık. Allah'a emanet olun, halımlarınıza da yapın, yardım edin. Aynen. Altta da abone olmayı da <gülüyor> unutmayın. O bu muydu o? Hadi